Evet arkadaşlar ben tekrar bir tane bir Minecraft'ta kaldığımız yerden biraz devam ediyoruz arkadaşlar. Yanında Sağlık var. Şu şu an Ferhat. Sen kanka? İyiyim kankam. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Eee, çıkartıyor muyuz? Döneme yaptım Bin mi bir mi? Bin Kanka sana setim var Gel Al al, al. Asasını, çabuk çabuk, çabuk Adamlar gel Adamlar gel yürü yürü Adamlar gel Allah Ay benle çendik koyuyor adamlar geldi diye. Geldim geldim geldim gelme hadi. Hayırdır hayırdır. Lan. Tamam oğlum keseriz sakin. Aşağı attım birisine. Ona sonra. Gitme gitme gitme. Atar seni. Zaten çok çalıştık Ok Okum varsa gel şunları oklar Okum yok daha kartopum var Ak Herak Bulma var şimdiki Bekle Varmış Oklar var Gel gel ortaya gel Gel <gülüyor> rahatı dedi bir tane ok var. Ok toplandı rahat. Ay bana düzgün bir kılıç lazım. Düz, Kılıcın düzgün değil ya. Benim de adam adam adam adam. Geldim. Şey herhalde şu anda tekim. Tamam. Vallahi ben böyle gidiyorum. Geliyor buraya. Tam. Ah, abi sen, sen, sen, sen takım yenmiş. Tam öldü o. Ay, de, de bir takım daha geldi. Tamam onu atarım. Mamur ben buradayım. Bu bende. Bu bende. Can olmuyor değil mi? Mağazık, ay Kuşa, Tabii, tamam. Hadi gel. Hadi la. dikkat dikkat dikkat. Hop hop hop hop hop. kardeş. Özürüz, Öbür tane yok kanka adam tek. Tamam taba. kanka. Kanka sandada adam buradayım. Tamam. Gel dur ben de alayım tamam, sen dur. Hey. Giz, giz, giz, giz. Giz, giz. Tamam İyice İki ince yerimizi daha Şimdi iki ince yerimizi Let's go giz, giz, giz. Bon Al dışarı şöyle Çabuk olalım ben yani kartı buluyorlar yoksa Kanga oltu var At Sağ Hadi ortaya ortaya ortaya Gel gel gel gel Bir dakika adam var Adam var adam, Lan onlar değil Kaç Kanga sen kaç sen kaç video çeken sensin Arkadaşlar beni Ben öldürmüştüm lan adamı Geldim Öldün mü? Hayır ölmedim Sen neredesin? Herhalde Taktan yok Allah Allah Yine dur çıkma çıkma çıkma çıkma çıkma Şunu da anlatalım Ne var? Aha Kıdakıdan vuruyor Kim? ismi ne? Bu kim bu? Tembe değil PG Oho Ben bunu rekorlamıştım bugün Ben bunu rekorlamıştım ama Yok, oğlum video çıksın atası katına Oha! Oha! Şurayı Kanka bunlar takım olarak iyili konu bir sayıcı değil ha da raport et Allah'ım ben bunu raport etmişim tamam abi ben bunu saymam yani helal öldürdü bize. kanka bildiğin arkasındayım göğüye vuruyo bunu tamam kanka devam çektiriyo beni halı <gülüyor> çektiriyo Eee Derin odas Git Çabuk çabuk Birisi trolliyor galiba Gel gel gel gel Allah kanka, adam adam adam adam tamam, Kanka kanka kanka kanka Geldim, geldim. Tamam. Tamam, tamam. Gel, gel, gel. Adam, adam, adam, adam. Kalk, kalk, tamam. Kalk, kalk. Kanka sana şunu. Diyeceğim de senin varmış lan. Ver onu. Var, var. Adam geldi. Tamam, kolacatın. Her şeyin yok ya. Bir oltayın. Oltam. Oltam. Oltay belki her ne vardır? varmış. Gel ben de kanka oğlum bende bu ha Öbürkünü de ben aldım Bi kartopuyla adam nasıl alınır diyeceğim ben Lan Kanka tamam. kanka Tamam Gel de yukarı, yukarı gel Senin oltuan var mı? Ee, yok Kanka var. ee, bende vardı sen aldın Tamam, tamam, tamam. tamam bunu kestim tamam. Gel. gel Gel gel Şurada yok, olta yok. Kanka, senin envanterinde Aldan adam düştü mü? Lan, kum yok, o Çok da koyuluyor Bence ya biraz yeni basit Lan! <gülüyor> Ben. Ben kaldı ya. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.